Neden ben deli miyim, psikoloğa neden gideyim gibi e, videolarımızı izleyip, yazılarımızı okuyup yine de endişeniz, kaygınız varsa psikologlarımız 5 dakika telefonla veya yüz yüze görüşme yapıyorlar, o kaygılarınızı gideriyorlar. Koçlarımız zaten herkese bir konuşsunlar, diyorsunuz. Yani. Bir konuşsunlar. Ne, derdi ne, derdine, ne, neden inanıyor, neden inanmıyor, neden yarım inanıyor, böyle tipler de var. Yarı inanıyor, yarı inanmıyor. Veya kafasına göre geliyor, kafasına göre gelmiyor. Mesela bu çok sıkıntılı bir durum. Yani süreci bildikten sonra niye gelmeyelim ki? Sonuçta kesin kazanacağız. Öyle dolambaçlı yollara giriyoruz. O kadar yanlış yatırımlar yapıyoruz sonu hüsran oluyor. Ama biz de tabii ki tıpta veya psikolojide garanti diye bir şey yok ama neredeyse %100'e yakın verim alıyoruz. Ama Sadece gelmeyenler. Ama önemli olan